Amerika'da çok gündemde olan bir türev ürüne değinmek istiyorum bu derste, kredi temerrüt takası Tanım kulağınıza yabancı gelmiş olabilir ki ülkemizde genelde İngilizce tanımıyla Credit Default Swaps veya kısaca CDS diye kullanılıyor Warren Buffet bu ürünleri finansal kitle imha silahları olarak adlandırıyor CDS yazan çok sayıda kurum var. Ancak örneğimizde her şeyi basite indirgemeye çalışacağım için sadece bir tane CDS yazan kurum var diye düşünelim. Bunu tam ortaya çiziyorum. Kredi temerrüt takas sigortası hazırlayan ve satan kurum dendiğinde akla ilk gelen firma genelde aig olur. Ancak bizim örneğimizde başka bir kurum olsun. Bizimki CDS olsun, bu kurumumuzu çizdik. Bu şirketin kredi notu daha yüksek, diyelim ki kredi notu AA olsun, muhtemelen geçmişteki iyi dönemlerde bu notu kazanmıştır. Sonra da kredi derecelendirme kuruluşu yazdığı CDS'ler dolayısıyla ne kadar yüksek yükümlülükler altına girdiğini fark etmesine rağmen notunu henüz düşürmemiştir. İşin aslını sorarsanız, yaşadığımız finansal krize, hem kredi derecelendirme kuruluşlarının hem de buradaki CDS yazan kurumların yaptıkları hataların sebep olduğunu düşünüyorum. Hatta düzenleyici otoriteler de bence hatalıydı. Bu kurumların hatalarını göze alarak daha sıkı kontroller ve düzenlemeler yapmaları gerekirdi. Şunu da belirtmeliyim ki anlattıklarımız Amerika piyasalarındaki uygulamalardır. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli ancak Yine de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar Ya kısaca Kurallar diyelim biz buna. Bazen Bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Ben Sadece size Temel işleyişi anlatıyorum Bunları da söyledikten sonra şimdi örneğimize. Geri dönebiliriz. Önce kredi almak isteyen şirketleri çizeyim. Pembe renkli olanlar şirketler olsun. Yatırımcıları da turuncu renkle çizeyim. Bunlar da yatırımcılar. Burada yatırımcılar şirketlere para veriyorlar. Karşılığında şirketler de faiz ödüyorlar. Parayı veriyor, faizi ödüyorlar. Sonra bu yatırımcılardan birisi diyor ki, bizim para verdiğimiz şirketin kredi notu çok yüksek değil. Şirketin kredi notlarını da buraya yazalım. Bu şirketin notu B, bununki B, B bunun notu A olsun. Bizim kredi verdiğimiz şirketin notu çok yüksek değil ancak ortadaki kurumun kredi notu yüksek. Şimdi param tamamen güvende olsun istiyorum. Ben bu CDS yazan şirkete prim ödeyeyim, CDS yazan şirketin notu AA, yani çok sağlam Ödediğim prim karşılığında da sigorta satın alayım Bu şirkete verdiğim kredinin geri ödenmemesi riskine karşı beni koruyacak bir sigorta alacağım Bu sigortayı yapan şirkete de bunun için prim ödeyeceğim Bu noktaya kadar her şey son derece mantıklı Ancak İşin mantıksızlaşmaya başladığı yer ise şurası Bu şirket, sürekli kredi temerrütü riskine karşı sigorta yapıyor Üstelik, üstlendiği yükümlülükleri karşılamasını yetecek kadar Rezerv ayırmamış durumda Gerçekten çok ilginç Ve düşünelim, buradaki risklerin de birbiriyle son derece bağlantılı olduğunu görüyoruz Ve diyelim ki, ekonomide işler kötüye gitti Her şey sarpa sardı Buradaki firma, kredisini zamanında geri ödeyemedi ve temerrüde düştü. Bu firma da temerrüde düştü. Ekonomide işler yolundayken, bu firmaların çok küçük bir yüzdesi temerrüde düşecekti. Ancak ekonomi kötü olduğunda, bu şirketlerin çok önemli bir kısmı borçlarını ödeyemeyecek durumda olabilir. Bizim örneğimizde, gerçek problemin başladığı nokta şu aslında. Ekonomi kötüye gidip, bu şirketler borçlarını ödeyemediğinde, yani temerrüde düştüklerinde CDS'leri yazıp satan bu kurumun, devreye girip temerrüde düşen borçları alacaklıya ödemesi gerekiyor Yaptıkları anlaşma gereği, CDS'yi yazan bu kurum, geri ödenmeyen kötü krediyi alacak ve karşılığında alacaklıya kredi temerrüt anlaşması bedelini ödeyecektir bu durum onları iflasa sürükleyebilirdi ve bir anda kredilerini sigortalatmış olduklarını düşünen buradaki kişiler, aslında güvende olmadıklarını gördüler. Belki bu yatırımcıların bazıları, AA kredi notunun altındaki şirketlere yatırım yapmıyorlardı ve yaşanan gelişmeler karşısında bu şirketin tahvillerini hemen elden çıkartmak zorunda kaldılar. Şimdi, daha da kötüsünü anlatmaya çalışacağım işler daha da karmaşık bir hale gelecek Burada başka bir grup daha var Bu gruptakiler bir şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma senetlerini, tahvillerini satın almış olan ve bu yatırımını sigortalatmaya çalışan yatırımcılar değil Bunları bahisçiler gibi düşünebilirsiniz Ekonominin genel gidişatına bakarak bir grup şirketin veya spesifik olarak tek bir şirketin borçlarını geri ödeme güçlüğüne düşebileceğini tahmin etmeye çalışarak, bu yönde pozisyon alıyorlar. Şöyle düşünün, bu ikisi arasındaki kredi işleminin büyüklüğü 1 milyar dolar olabilir. Ancak CDS alıp satarak spekülasyon yapan bu gruptaki kişileri düşündüğünüzde, buradaki 1 milyar dolarlık kredi işlemi için 4 milyar dolar, 5 milyar dolar veya daha fazla CDS satılmış olabilir. Yapılmış olan kredi temerrüt takası anlaşmalarının toplamı, anlaşmaya söz konusu olan kredi tutarının çok üzerinde olabilir. Diyelim ki, bu şirket 1 milyar dolarlık kredisini geri ödeyemedi ve CDS yazmış olan yani kredi temerrüt takas sözleşmesini satmış olan ortadaki bu kurum, belki de 4 veya 5 milyar dolar ödemek zorunda kalacak bu, kredi için ne kadar sigorta sattıysa, o kadar ödemesi gerekecek Yani sistem, kurumların kendileriyle bağlantılı olmayan riskleri için de CDS satın alabilmelerine olanak sağlıyor Tahmin etmek aslında çok kolay Korunma amacıyla değil de Sadece kar amacıyla CDS işlemleri yapan bu gruptaki kişiler işler kötü gittiğinde zarar edecekler Tabii muhtemelen zarar edenler sadece onlar olmayacak. Bunların bir kısmını başka işlemlerin ters bacağı olarak yani mahsuplaşarak pozisyon kapatmak için de yapmış olabilirler. Bu gruptaki kişiler şuradaki başka kişilerle işlemler yapmış olabilirler ve o taraftaki işlemlerini kapatmak için CDS satan bu kurumdan sigorta satın almış olabilirler. Birçok ihtimali düşünmeniz gerekecek burada. Ekonomide işler kötüye gittiğinde, iyi ki kendimi korumak için CDS satın almışım diye düşünecekler, ancak dönüp baktıklarında, CDS'yi satın aldıkları şirket de zor durumda ve CDS yükümlülüğünü yerine getiremiyor ki dolayısıyla bu kişi de başkasına karşı olan yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelecek. Bu üçüncü gruptaki kişi de aslında kendisinin güvende olduğunu düşünüyordu Buradaki ile işlem yapmıştı Üstelik işlem yaptığı kişiyi güvenilir bulmuştu Hatta o kişinin elinde korunma amaçlı almış olduğu CDS'ler bile vardı Ama şimdi bu kişi de sıkıntıya düşecek Tahmin edeceğiniz gibi bu zincirleme etki bütün finans piyasalarını sarabilir